La hamla la vücut illa bir Allah'ın Allâhü Aleyhisselam. Canavm olamaz. Çünkü Allah'ın gücüne sahip olanlar, Allah'ın gücüne sahip olanlar, Allah'ın gücüne sahip olanlar, Allah'ın gücüne sahip olanlar, kulsun. Kulluğunu icra edecek derecede sana salahiyet vardır. Kulluğun ötesine çıkıp cebbarlaşma etrafında veya elinin altında bu kadar bin, bu kadar milyon insan vardır diye ona mağrur olma. Onlara bakıp da ben kuvvetliyim demeyesin. وَاَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Hiç şüphesiz bütün kuvvet, bütün salahiyet, bütün kudret Allah'ındır. Lakin zayıf insan, kendi gibi zayıf. Kimselerden binler, on binler, yüz binler, milyonları toplar. Sonra da eder ki kuvvetlendim ben, kuvvetliyim. Kime bakıp kuvvet iddia edersin adamlarına? Efendim, silahlarına onlarla kuvveti hesap edersin kendi Gafil insan, iman etmek lazım. Bütün kuvvet ve kudret ve her şeye salahiyet mutlaka Allah'ın. Bize verilen salahiyet kulluk ölçülerinin içindedir. E bu dairede durun, bu dairenin içerisinde kulluğa meşgul olun. Kulluk dairesinin dışına adım atma diyor. Kulluğu bırakıp da kendine taptırma, kendini ululama, kendini büyük satma. Sen küçüksün, sen zayıfsın. Haddini açtığın vakıtta, haddini ne zaman aşar? Büyüklük davasına düşen adam, büyüklük sattığın vakıtta seni alçak kılar Cenab-ı Allah. Alçaklık boynuna takılır. Bu kul alçaktır dedirttirir Cenab-ı Allah. Neden? Hakkı ve salahiyeti olmaksızın büyüklük iddia etti. Dedi ben, ben büyüğüm. <gülüyor> Kaç boyun var? Üç arşın, üç arşın. Üç arşın boyu utanmaz mı bir adam büyüğüm demeye? Ki devenin belki ondan fazladır boyu. Nasıl büyüklük ittia dersin? okkanla mi? Boyun uzun, üç arşını geçmez. Ne hükmü var? yani boyumuz 20.000 arşın olsa, boyumuz bulutlara değse, bulutlardan ileri geçse, acaba hak kazanır mıyız, büyüğüm demeye? Dikkat et galaksi galaksin boyun. <gülüyor> Işık yılıyla derler, 100.000 ışık yılın boyun olsa. Acaba büyüklük taslasak nasıl? Bir büyük galaksi vardır gökyüzünde. İçerisinde 300 milyar güneş dev yıldızlarla donanmış bir şey var, galaksi. Çıplak gözden de görünüyor. İçerisinde dikkat et, 300 milyar Büyük güneş, engin büyük. Ne büyüklüktür. Bu kadar muazzam bir galaksi, bu yüzünden görünür diyor o. Çıplak gözle görünür. Çoğu teleskopta görünür de bu büyük elamet. çıplak gözle görünür. Ne kadar görünür? Bre var. Bin yanar, bir senar, ufak nokta halinde görünür. E, o büyüklük Allah nasıl Böyle Bre Uçakşın'la biz nasıl büyüklük dava Ne cahilliktir bu? Ne zulümdür bu? 300 milyar <gülüyor> büyük yıldızlar, dev yıldızlarla dolanmış başka bir alet o. Buradan baktığında, ne sana o yıldızı göstereyim. Bir yanar, bir sene ufacıcık bir nokta gibi görünüyor. O kadar büyüklükle böyle küçük allah Allahu Zül Allah'ın Allah-u Zül azametinin önünde 300 milyarlık yıldız kümesi, oca bir galaksi nokta gibi görünüyor. Ötekiler onları o kadar küçülttü ki onlar kayboldu. Onlar niye görünmüyor? O noktadan da düşüldü. Onlar da kayboldular. Göremiyoruz. Bu gene daha çok görünüyor. Bu görüldü. Ötekiler sıf oldu, kayboldu. Allah'ın büyüklüğüne bak sen. Nasıl biz büyüklük iddia ediyoruz? Nasıl kuvvet iddia ediyor? Bu insandan zalim, bu insanlardan daha cahil var mı? وَاَنَّ الْقُوَّةَ الِّلّٰهِ شَعِيهِ عَرْمٍ Hepsi bu. Fezanın içinde, Allah Azze ve Celle'nin azametinin önünde ufalıp ufalıp ufalıp sıfır oluyor, bitiyor. Biz varlık davası yapıyoruz, büyüdük davası yapıyoruz. Camız bizden daha okkalı, zürafa bizden daha büyük. Üç arşın boyun diye ki İki metoluk adam, mesabeden, iki metoluk adam, kainat dijamının içindeki 300 milyar efendim, süper güneşleriyle yıldızların dev yıldızlarla dolanmış alim, alimin güstürüyor Cenab-ı Allah da sana gösterdiyor bu noktadır. Benim azametimin önünde bunlar noktadır. Ötekileri noktadan da küçük yapıp, sıfıra indiriyor. Allah, Allahu Akbar, Allahu ekber. Her büyüklük Allah'ın büyüklüğünün yanında sıfır olmaya mahvettir. <gülüyor> insan. Bu rahatsızlık bundan dolayıdır. Cahillimizler içindir. Büyüklük satıyoruz. Bu yer benim olacak, bu yer senin olacak. Bu kadar para benim olacak, bu kadar servet benim olacak, Ve adam olacaklar, bölecekler. İslam insanı insan yapmak için gelmiştir. İslam insanı insanı kamil yapmak için gelmiştir. İnsanı kamil kimdir? Hiç olduğunu bilen diye. Söyleme, o del gibi galaksi sıfıra düştüğü vakitinde biz neyiz? <gülüyor> biz neyiz? <gülüyor> Innahu kana zalûman cehûla. O insan hiç şifresin zalûm ve cehûldür. Zulmünün nihayeti yok, cehaletinin hududu yok insan. Kulağına koy. Onun hududunun dışına çıkma büyüğüm diyerekten. Kulluk hududunun dışına çıkanların hepsine de tehlike vardır. Bugün yeryüzünde yaşayan insanların içerisinden hangisi kulluk hududunun dışarı çıktıysa hepsine tehlike vardır, bilesin. Netice bu. Kulluk hududunu açtılar, dışarıda tehlikededir, açıktırlar. Kulluk hududuna giren muhafaza altındadır, korunacaktır. Kulluk hududunun dışında kimse kimseyi kayıramaz. Kurtaramaz, koruyamaz. <gülüyor> Oraya geldi neticesi, şahmetin neticesi. Hadi yaşar. Bu insanlar kulluk hududuna girecektir. Cebbar Anit sıfatında hududu çektikten. Kulluk hududunu açtıktan sonra hepsinin başına gelecek vardır. Kulluğunu efendim, yenile. Kulluk kaydını yenileyesin. Yenilemezsen hey, hey, hey. acıma diyor o zaman. Kulluk hududunun dışında kalıp da ölenlere acıma. Kududu geçenlere acımadı. Kendileri ne? Onlar kendilerine acımadı ki. Dışarıda tutacak. Kısırdı mı dışarıda? Dışveri biter. Allah'a sığındı. Her halde Allah'a kulluk, kududuna girelim. Dışarı aşırma. Onlara da tok. Ben alimim deme. Ben imamım deme, ben ünlülerisim deme. Ben şeyhim deme, ben müridim deme. Ben kulum demeye bak. Ünvanlar nefsini azdırır. Ünvana bağlanmadan sen ben kulum de. Ondan böyle şeref mi var? Ondan yüksek bir makam mı var? Bir, bir milyar değil bir trilyon altının olmakla mı büyürsün sen? Şerefin paranın çokluğuyla mı? O şeref şeref değil. Şeref kulluğundadır. Çünkü para gitti mi Şerefi gider. Kulluk gitmez ki şerefin gitsin. Sen kulluğa tutulduğun vakitte kulluk şerefi daim seninle beraberdir. Altında, parada Şeref ararsan, altınlam para elinden gidince şerefin onlardan gittiği şerecin de altındalar. Bu hikmetli kelam asıl merkezden geliyor. Harika. Bütün Harika. insanlığa kitapdır. <gülüyor> Ey insanlar, kuluk hududuna girin, kuluk kaydınızı yenileyin. Hiç insan sizi kurtaracak bir kuvvet yok. Bir şarda buldu mu vuracak. Allah'a söz verdim. edeyim. değim. Söz Bu kadar yetişir.